Şimdi ekran kartından sonra Ozan'cığım biraz da ram'lerden bahsedersen Hı. sevinirim. Ram'ler güzel. Şu an zaten Remler bana buradan... Güzel. Böyle parmağımı soksam bir şey olur mu? Çok sokasım geldi şu an şu falan parmağımı. Siz bunu tabii ki de evde yap. Sevgili dostlar, İtopya ile birlikte hazırladığımız bir oyuncu kasamız yanımızda duruyor. Kasamızın ismi Tekno arkadaşlar. Şimdi gelin videomuza hızlıca girelim, bir intromuz dönsün bakalım. toplayı birlikte daha önce de bir sürü kasa topladık arkadaşlar. Çok güzel bir sistemde bu videomuzda sizler için hazırladık. Dediğimiz gibi ismi Tekno Gamer. Bir sürü teknik detayı var zaten. Bunların hepsine değineceğiz ama her zaman olduğu gibi bilgisayar testlerimizi önce sizin de en çok merak ettiğiniz yer olan oyun testleriyle bir başlayalım. Ben biraz bir kendisiyle oyun oynayayım. bakalım neler olacak. Şimdi konu oyun olduğu zaman Ozan direkt Terki de arkadaşlar ve oyunları ben oynayacağım, sizlere anlatacağım. Oyunumuz Valorant. Bir Valorant'ta FPS'e bakalım neler göreceğiz. Şimdi başlar başlamaz Split'te 260 230. Oralarda bir FPS görüyoruz. Grafik kalitesinde en yüksekteyiz. Genelde oynayan insanlar bunu ortaya çekip de oynuyorlar. Böyle bombaları atarken 150. Güzel, gayet iyi. 144 her monitörünüz varsa cayır cayır tam performans alıyorsunuz ki 144'lere çok nadiren düşüyor bu arada. 1 Eyvah ama 2 kişiden saldırıyorlar. 2'ye tek bu ayıptır ya. Kaybettim. Neyse arkadaşlar şimdi counter'a doğru geçelim. Eski dostum counter. Şimdi hemen bir hızlıca ayarlarımızı göstermek istiyorum sizlere. Otomatik yüksekte yüksekte her şey yüksekte zaten. Bunları hiç ellemiyorum. Otomatik olarak her şeyi yükseğe attı direkt. O yüzden ellemeyeceğim. Siz bir yandan sol üstte FPS'i ve dereceleri göreceksiniz. Ben de bir yandan bakalım hatırlıyor muyum counter oynamayı. Uyanır uyanmaz da orada 5 kişi varken dönüp bana sıkmazsın ya. 190 200 hatta bazı yerlerde böyle 200leri 200 vuruyor. Gayet düzgün iyi bir FPS alıyoruz ve sıcaklık Gördüğünüz gibi 58 ve 52 derecelerde dolaşıyor. Şimdi gelin zaten kaybettik. Sıradaki oyunumuza hızlıca geçelim. Şimdi GTA 5'i açtık, atladım motorun üstüne. Şöyle bir ayarlarımızı hızlıca göz gezdirelim. Zaten siz değerlerin hepsini yukarıda tekrar görüyor olacaksınız arkadaşlar. İsim kapalı hayda ve 1920 1080'de oynuyoruz. Vallahi baya etrafı sıkıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi FPS'miz genelde 170'nin altına hiçbir koşulda düşmedi. Ha, 143 oldu. Şuna binip gitsem ne yapabilirsiniz ki? GTA'da böyle arkadaşlar gayet iyi FPS değerlerimizi aldığımızı düşünüyorum. Sıcaklıkta hiç öyle coşmadı. Gayet serin serin çalışıyor makine. Herhangi bir sorunumuz yok. Şimdi gelin son oyunumuza doğru geçelim. Şimdi en güncel oyunu oynuyoruz listemizdeki. Yani Cyberpunk'ı yükledik arkadaşlar. Hemen bir settings'e gelelim. Şimdi burada bütün ayarlarımız orta ayarda. Ultra'ya çekmedik. Orta orta gördüğünüz gibi birkaç tane şey yüksekte kalmış. Onun dışında ray tracing'imiz en sonunda tamamen açık arkadaşlar. Her şeyle birlikte DLSS'de otomatiğe aldım. O şekilde şimdi aldığımız FPS'i görelim. Bu arada 53-51 arasında gidiyoruz ama görüntü gayet müthiş gözüküyor. Oğlum sen kime get dost al. 40-50 arasında genelde geziyor gördüğüm kadarıyla. Tamam Cyberpunk'ta bu şekilde gördük. Bence güzel bir deneyimdi. Şimdi oyunların hepsinde bitirmiş olduk. Artık yavaş yavaş da diğer detaylara doğru geçebiliriz. Yani işlemci, ekran kartı falan filan neler sunuyor onlara bakabiliriz. Hadi şimdi Ozan'ı da tekrar yanıma alıyorum. Oyunlarımıza baktık sıra geldi bilgisayarın biraz. Bir dakika nasıldı oyunlar? Bence güzeldi. Güzeldi. <gülüyor> Zaten Akıyor de... mu? Akıyor ya. Su gibi cay cayır Su gibi da. akıyor bir bari ki. birlikte. Ben şimdi sizlere öncelikle bir işlemciden bahsedeyim. İşlemcimiz Intel 10. nesil arkadaşlar. 10400F modeli. Peki neden F var bu işlemci modelinin sonunda? Buradaki sondaki F ibaresi şu anlama geliyor. Bu işlemcinin içerisinde dahili bir ekran kartı yok arkadaşlar. Yani siz eğer bu işlemciyi alacaksanız illaki harici bir ekran kartı da yanında satın almanız gerekiyor. 6 çekirdekli 12 tane de iş parçacığı var. Yani bu 6 tane daha sanal çekirdekli işlemler sırasında devreye sokabiliyor. Frekans hızlarına baktığımız zaman 2.9 GHz görüyoruz. Peki turbo modunu alırsak turbo ne oluyor? aldığımız zaman da 4.3 GHz'e kadar çıkartabiliyor işlemci kendisini. Aynen öyle. Şimdi de o zaman sana anakartı bırakıyorum. Anakartımız Gigabyte marka. Tam modeli ise H410M 2 h modeli. Bu anakart üzerinde 2.993 MHz'lik RAM slotları bulunduruyor sevgili dostlar. 2 adet RAM slotumuz var ve tabii ki bir de M.2 SSD slotumuz mevcut. Eğer isterseniz M.2 SSD de bu cihazda kullanmanız mümkün oluyor. LGA 1200 soketli aslında fiyat performansa oynayan bir anakart var önümüzde duruyor. Bana sorarsanız ikisinde de bu kasada gerçekleştirmiş durumda. Ben de ekran kartından bahsedeyim. Ekran kartımız da yine gigabyte üretimi 2060 arkadaşlar OC Edition. 6 gigabyte'lı bir VRAM'i var. Rekabetçi oyunlarda oldukça iyi sonuçlar alabiliyorsunuz zaten. Ancak bu triple A dediğimiz yani yüksek bütçeli, yüksek grafik isteyen oyunlarda da gayet performanslı çalışan bir ekran kartı olduğunu söyleyebilirim. Bir şey soracağım. Burada dediğimde rekabetçi diye benim için bir şey fark eder mi sence? Yani ben çok başarılıyım ya oyunlarda. Sen de çok bir şey yani fark etmiyorsun Yani hiç fark etmez yani. değil Aynen. mi? Orada 7 tane de taksalar bu ekran kartına ben sonuç aynı. Sonuç aynı. Gene 38.0. Devam. Tabii ki de kartımızın en önemli özelliklerinden birisi artık dilimize PSNK olan ray tracing özelliğinin bulunması yani RTX bir ekran kartı olması ışın izleme teknolojisini içinde barındırıyor. Bunun dışında OC7 dedik. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Kenilinden overclocklu şekilde geliyor kartımız. Yani sizin ekstra herhangi bir çaba sarf etmenize gerek Tam performanslı bir şekilde kutudan çıkıyor. Aslında orta seviyenin en fiyat performanslı ekran kartlarından bir tanesi desek yanlış oldu. Tabi sadece oyun olarak düşünmeyin bu kartı arkadaşlar. Dilerseniz kurgu yapın ya da bunun yanında üç boyutlu tasarımlarla uğraşan birisi olun. Bu kart yine sizin imdadınıza yetişiyor. Şimdi ekran kartından sonra Ozan'cım biraz da RAM'lerden bahsedersen Hı. sevinirim. RAM'ler güzel. Şu an zaten bana buradan güzel. el evet. sallıyor yani. Aynen. iki tane kırmızı böyle XPG modeli RAM'imiz var arkadaşlar. 8 GBlık Game Mix D30 modeli. 2 adet şu anda rem slotlarımız ağzına kadar dolu, gırtlak dolu durumda diyebiliriz. Burada şöyle bir ufak detay var sevgili dostlar. Remler 3200 MHz'ında ancak anakartı sizlere anlatırken bahsettiğim bir durum vardı. 2993 MHz diye. Yani bu remler şu anda 2993 MHz'e kadar çalışabiliyor. Eğer bu remleri 3200 MHz'de kullanmak isterseniz anakartınızı daha farklı bir model olarak da seçerek yolunuza devam edebilirsiniz. O zaman ben de depolamadan devam edeyim. Remlerden sonra Ozan'cım hemen şurada göremiyorum attım. şu an ben bunu arıyorum. yanlış gösterdim. Bak, bir tane M.2 SSD'miz var Western Digital tarafından. Üretilmiş olan 500 GB'lık bir M.2 SSD mevcut. Bildiğiniz gibi M.2 SSD'ler SATA versiyonlarına göre yaklaşık 4 veya 5 kat daha fazla hızlı okuma yazma değerlerine sahip. Evet. Bunun yanında tabii ki de artık normal büyük artistleri söylemenin mantığı bile yok diye düşünüyorum. Bitti onlar ya artık ama şöyle bir şey var. Depolama olarak kullanabilirsin. Kasaya evet. da takabilirsin ama onun dışında günlük kullanımda senin standart Windows'unu kuracağın böyle bir şey olmalı tabii ki. O zaman o zaman şimdi bütün parçaları saydıktaki bu parçaları biz neyin içinde topluyoruz? Kasa içinde topluyoruz tabii ki. O zaman senden kasadan bahsedelim. Thermaltake marka sevgili dostlar ve üzerinde 2 adet 140'lık, 1 adet de 120 milimetrelik fanlar bulunuyor. Bu fanlar tabii ki renkli. RGB dediğimiz yanar dönerli fanlar. Ön taraftakiler bu arada. Yani bu önemli bir şey. Çünkü oyuncu kasalarında zaten herkesin derdi biraz daha RGB, biraz daha RGB olduğu için ki şöyle yanlış tuşa basmayayım. Kadere değişti, ortalık değişti bak şu anda. rengini istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Zaten artık bu durumlara alıştık. İsterseniz de şöyle. Böyle parmağımı soksam bir şey olur mı? Çok sokasım geldi şu an şu fana parla. Aha. ...siz bunu tabii ki de evde yapmayın. Evde arkadaşlar. denemeyin arkadaşlar. <gülüyor> Sen böyle üstüne basa dur o zaman. Ben devam edeyim anlatmaya. Zaten Ötesin üstteki ya. RGB renk değiştirme ışığının düğmesini gösterdi Lütfi sizlere. Bunun dışında mikrofon, kulaklık, 2 tane USB 2.0 ve 1 tane de 3.0. Bunların yanı sıra bir de reset düğmesi ve tabi ki power tuşu da yer alıyor. Şöyle kasada enteresan bir yere yapmışlar. Dikine. Genelde bunları yatay görüyorduk ya. Buradan dikine yapılmış. Onun dışında bunların yanında da şu parça var bildiğiniz gibi. İçine toz kaçmasını vesaire kaçmasını eleyerek... <gülüyor> kaçıyor toz biraz daha olabildiğince. Bunlar bir artık temizliyorsunuz. <gülüyor> Aynen öyle. Daha az tozlanmış oluyor kasanız arkadaşlar. Buraya böyle mıknatıslı şekilde tabii oturtamadım. ha oturdu. Ve tabii mid-tower bir kasa tasarımı olduğunu sizlere aktarayım sevgili arkadaşlar. Bunların hepsinin yanı sıra 650 wattlık ve 80 plus sertifikalı bir güç kaynağı ile çalışıyor önümüzde duran bu kasa. Aynen kasanın içine dahili olarak gelmesi de bence güzel bir şey. Bu arada bu 650 wattlık güç kaynağı da hani şöyle söyleyebiliriz. içindeki parçaları zaten çok rahat bir şekilde destekliyor. Hatta bir o da yükselsek dahi beslemeye devam edecek bir aynen güç kaynağı öyle. diyebiliriz kendisi için. Bu güzel bir avantaj olmuş çünkü şöyle bir durum var. Kasayı güncellediğinizde mutlaka eğer eski bir kasaya sevinizdeki kasa güç kaynağını da değiştirmeniz gerekiyor ve güç kaynakları da ciddi anlamda biraz pahalı. Ya yani masraflı. Evet ya yani masraf çıkartıyor gereksiz. O yüzden bu kasada böyle bir şeyin olması bence büyük bir avantaj olmuş. Diyelim ve parçalarımız galiba bitti başka bir şey kalktı. Parmak <gülüyor> <Ardından, durduğum gülüyor> atıyor sürekli iş <gülüyor> falan. Her birleşenden bahsettik. O yüzden de artık yavaş yavaş videomuzun sonlarına doğru gelebiliriz. Bu videomuzda sizlerle birlikte itopia.com işbirliğiyle hazırladığımız Tekno Gamer oyuncu kasamıza yakından baktık. Eğer sizler de bu oyuncu kasasıyla ilgileniyorsanız sevgili dostlar hemen aşağıda bulunan linkten bu ürünü satın alabilirsiniz ya da inceleyebilirsiniz. Ürün hakkındaki yorumlarınızı aşağıya bırakmayı bu videoyu beğenmeyi de imal etmeyin diyelim ve iki anımızda bulunan diğer web tekno içeriklerini izleyebilir. Hemen şurada iki kolumuzun arasında bulunan bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar. Hoşçakalın. Kendinize çok efendim. iyi bakın. <gülüyor> Bir korkutuyor gibi oluyor ama korkutuyor. Aa yok. Çok rahat duruyormuş ya harbiden.